Merhaba arkadaşlar bugün sizlere tron bulut madenciliği sistemini tanıtacağım Aşağıdaki bıraktığım linkten siteye girip kayıt oluyorsunuz Kayıt olurken benim daveti kodumu girin. Daha sonra böyle bir ekran çıkacak Karşınıza giriş yaptığınız zaman Burada e, para yatırma şöyle hemen Türkçe yapalım Burada para yatırma Para çekme takım alanı Alışveriş merkezi günlük ediyor, Oyun ve aktivite yeri var Burada ortaklık programı var. Yani e, şirketin ortakları var. Buraya geldiğiniz zaman şart diyorsunuz. Temel hesabı aktar diyorsunuz. E, hangi borsadan gönderecekseniz bu adresi kopyalıyorsunuz. Şöyle hemen alacağız adresini. Ben 20 tron göndereceğim çekledikten sonra ben hemen şunları doğrulayıp vereceğim. Gördüğünüz gibi onayladım arkadaşlar. Daha Paribu'dan daha gönderim sağlanadı. Gönderdikten sonra 3-5 dakika içinde hesaba geçecektir. Buraya geldiğiniz zaman a, puan alışveriş merkezi var. Burada a, alışveriş yapabiliyorsunuz. Yatırım kısmı var. Buraya geldiğiniz zaman TRX mevduat tutarı diyor gördüğünüz gibi. 1 saniye hemen şöyle bir sefer edeyim Gördüğünüz gibi burada bir günde en fazla en az 300 TRX yatırabiliyorsunuz en fazla 995 TRX yatırabiliyorsunuz şimdi mesela ben 9995 TRX yatırdığım zaman Bir gün sonra 1094, 1095 TRX olarak geri çekeceğim Buraya geldiğiniz zaman Yatırım geçmişiniz var buraya geldiğiniz zaman şarj etme yeri var. Gördüğünüz gibi burada da 800 TRX'den 11600 TRX'e kadar var ama bu 3 günlük yatırım. Şöyle mesela 5000 TRX yatırdığınız zaman buraya 3 günde 5450 TRX alıyorsunuz. 3 günde 450 TRX almış oluyorsunuz. 10.000 yatırırsanız eğer. 10900TX olarak alıyorsunuz Şu an e, Paribu'dan e, gönderildi siteye, siteye de geçmesi 2-3 dakika sürer Burada gördüğünüz gibi da, e, Davet etme yeri var arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz İsterseniz burada daha uzun süreli yatırımlar var 120 gün 360 gün 30 gün Hepsinin faiz oranı farklı gördüğünüz gibi Eğer 15 günlük yaparsanız Şöyle mesela 15 günde en az 10.000 TRX yatırabiliyor musunuz? 10.000 TRX yatırdığınız zaman 10 günde yok 10.000 TRX yatırdığınız zaman 15 günde 20.500 TRX alabiliyorsunuz. Şimdi yatırımı gönderdiğimiz için buraya gelip transfer diye Recharge Completed diyoruz. Daha hesaba geçmemiş. Gördüğünüz gibi burada değişik özellikler var. Oyun özelliği var. Buraya geldiğiniz zaman mesela miktar arttırıyorsunuz. Oyna diyorsunuz. Ee, kazanma oranı var. Gördüğünüz gibi. Kaç kişi katılıyor. Ona göre rastgele birine toplam miktarı veriyor. 120 saniye diyor. Hemen geldikten sonra bir kez bunu deneyelim. <gülüyor> öyle şarj diyoruz temel hesap şarjı tamamla Daha siteye geçmemiş birazdan geçer burada terfi yeri var Buraya bastığınız zaman para çekebiliyorsunuz daha para gelmediği için bu yüzden yatırım gözükmediği için çekim yapamıyorum Şimdi hesaba geçecektir muhtemelen Daha geçmedi. Herhalde bir iki 2 dakika daha sürecek. Buraya geldiğiniz zaman yardım ve destek yeri var. Telegram. Bildirim yeri. Burada bildirim olmadığı için şu an bir şey gözükmüyor. Bir de dil yeri var. Şu an Türkçe yok herhalde. Şu an yatırımımız gördüğünüz gibi geçmiş 8900 TRX olarak geri çekilmek dediğimiz zaman gördüğünüz gibi günlük bir tron çekebiliyoruz. Yani 20 trona günlük bir tron bence çok iyi diğer siteler çok daha az veriyor Buraya gelip trx diyoruz, adresi kopyalıyoruz Pardon yanlış oldu bunu yapıştırdıktan sonra bir tron yazıyoruz Sunmak buluyoruz Gördüğünüz gibi çekim çekme işlemini yaptık Buraya geldiğimiz zaman oyun oynayalım bir kez 10 trx ile ne olacak bakalım şu an bir kişi olduğu için herhalde başvuru gönderildi dede şöyle bir serp gördüğünüz gibi bu benim kullanıcı buraya geldiğimiz zaman bakalım paramız gelmiş mi daha gelmemiş bir o 2-3 dakika sürecektir buraya geldiğiniz zaman profilden app'ye basarak uygulamayı indirebilirsiniz burada geçmiş kayıt işlemleri var gördüğünüz gibi 20 trx dwindles diyor 1 trx 1 e, trx aldık hani 20 trx yatırdığımız için olarak buraya bilet olarak e, Herhalde şu an geçti paramız. Gördüğünüz gibi 1 TRX hesabında geçti. Buraya da giriş kayıtlar var. Burada da promosyondaki hesabı ödül hesabına dönüştürebiliyorsunuz. Burada da haberler var bildirimler. Burada da yardım ve destek yerleri var gördüğünüz gibi. Buradan ulaşabilirsiniz. Video izlediğiniz için sağ olun.